İlk açtığımızda, ebay, amazon haricindeki web sitesinden gelen siparişler bizi çok e, heyecanlandırıyordu. Hı hı. Yani, e, sipariş geldiği zaman ilk gören bağırıyordu, çağırıyordu yani, e, depo içine, sipariş geldiği falan diye koşturuyorduk. Şimdi biz e, yeni başlayanlar için, ben hep tabii düşünüyorum çünkü bu videoyu izleyip de yeni yapmayı düşünen insanlar için e, bu soruları soruyorum. Türkiye'de olup da yurt dışında satış yapmak isteyenler için ne gibi önerilerin var? Biraz daha özel sorular sorayım. Çok özel olmasın abi. <gülüyor> <gülüyor> Günlük olarak kaç tane sipariş alıyorsunuz? Türkiye'de bir sürü üretici var. Bunlardan birisi gelse, dese ki kardeşim benim böyle böyle ürünüm var, ben bu malı üretiyorum, gayet de ciddiyim dese ne düşünürsün? Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü konuğum İbrahim Kalay. Evet, İbrahim Kalay 10 yıldır İngiltere'de e-ticaret yapıyor. Benim bir çektiğim bir video vardı, İngiltere e-ticaret yapma ile alakalı. Bu videom baya bir izlendi. Ve ardından da baya bir insan bana ulaştı. Ben de ikinci bir videoyu çekeyim dedim. E tabi böyle tecrübeli bir insanınla beraber çekelim dedik. Evet, İbrahim abi hoş geldin. Hoş bulduk abay. Nasılsın abi, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ediyorum. Ee, şimdi herkes şu anda popüler oldu e-ticaret. Yani daha önceden de bir evet. popülaritesi vardı. Özellikle dövizden sonra. Türkiye'deki üreticiler çok fazla yurt dışına satmayı talep eder oldu diyeyim. Sen de şu an insanların aslında şu anda düşündüğü şeyi 10 yıl önce yapmışsın. Önce şuradan başlayalım abi. Şu anda ne yapıyorsun? Ondan sonra da nasıl başladığını soralım. Tabii şu an pan satıyoruz. Yani bizim burada kullandığımız tabiriyle towel rail, towel radiator. Genelde banyolarda olan ıslak ve nemli havluların kurumasını daha steril, daha hijyenik olmasını sağlayan radyatörleri satıyoruz. Ee, basit ürünler ee, yatay ve dikey boruların kaynamasından oluyor. Türkiye bu işin liderlerinden ee, kendi ülkemizin malını satıyoruz. Türkiye'den ihraç edip İngiltere'de. Bizim e, sattığımız malların %90'ı Türkiye menşeli ve Türkiye'de üretilen mallar. 10 ee, sene önce tanıştık, bulduk, girdik. O gün bugündür de hala büyümekteyiz. Evet. Her sene düzenli e, sitede dediğimiz bir gelişimimiz var. Belli oranlarda. Bunları yakalamamızı sağlayan bazı faktörler var. E, doğru zamanda doğru kararlar vermenin de büyük e, avantajları var tabii. Şimdi ilk olarak Amazon'dan mı başladınız? eBay ile mi başladınız? Nereye başladınız? İlk başta e, eBay vardı o zamanlar. eBay çok daha güçlüydü. Amazon bu kadar değildi ebay ile başladık. İki tane ebay store'umuz vardı. Daha sonra Amazon ekledik. Amazon gün geçtikçe yükselmeye başladı. Ve bunun yanında iki tane de sitemiz var. Kendi sitemiz. Shopify platformunda. Evet. Bir tanesi Elegant Radiators. Marka olarak onu öne sürüyoruz. Diğeri de şirketimizin adı olan companyblue.uk. Bu şekilde online 10 senedir hizmet veriyoruz. Peki şimdi e, bu işi yeni yapmaya başlayacak olan insanlar için söyleyeyim. E, şimdi siz şu an tabi size gelen siparişlerle ilk başladığınız siparişler aynı değil. Kesin. E, İlkte de yani nasıl başladı, nasıl adetler yapıyordunuz, şimdi nasıl adetler yapıyorsunuz. İlkten mutlaka tahmin ediyorum çok seviniyorsunuzdur sipariş geldiğe. <gülüyor> şu anda ben de bu arada e, Elegant Radyatör benim e, müşterilerimden bir tanesi. Ben de SEO alanında destek veriyorum Elegant Radyatör'e. Ee, evet. Şimdi mesela e, sipariş geldiğinde artık gördüğüm kadarıyla ha yine mi sipariş geldi gibi bir havanız var ister istemez. Artık pek heyecanı kalmadı gelen siparişlerin. Lakin e, ilk açtığımızda ebay Amazon haricindeki web sitesinden gelen siparişler bizi çok e, heyecanlandırıyordu. Hani e, sipariş geldiği zaman ilk gören bağırıyordu, çağırıyordu yani e, deponun içine. Sipariş geldi falan diye koşturuyorduk. Lakin e, geliştikçe, e, siparişlerin sayısı arttıkça hı hı. bunun pek bir şeyi kalmadı artık ama ben hala daha geldiği zaman ilk günkü gibi heyecan duyuyorum yani. Evet. Peki şimdi ilk olarak ebay'de bir ürün listelemesi evet. yaptınız. Ee, yani nasıl arttırdınız bu şeyi, siparişi nasıl yaptınız, ne yaptınız? De, ebay'de e, sayılarımız çok düşüktü. E, hiçbir sistemimiz yoktu. E, ben eski lojistikçiyim. E, giriş sebebimiz de bununla alakalıydı zaten bence bu lojistik olayı çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum kesinlikle ben. kesinlikle. çünkü ihracat, ithalat e, hava, kara, deniz bütün nakliye Hı -hı. E, işlerini bildiğiniz zaman yaptığınız ithalat ihracatta ihracat da çok çok kolaylaşıyor yani çünkü en büyük şey sanırım lojistik yani burada aynen lojistik e, ana dallarından bir tanesi yani e, öğrenmeniz gereken Hı -hı. ve kesinlikle bilginiz olması gereken lakin e, 3 liraya bir mal buldum 5 TL satarım hesabı olmuyor. Onun oradan gelirken e, harcadığı bir maliyet oluyor, sürü oluyor. Bunların hepsinin hesaplanması lazım. E, biraz karmaşık peki, ilk bakıldığında ama... Peki, e, ilk olarak radyatörle mi başladınız? Yani Tavrail'de mi başladınız? Yoksa başka bir şey daha satmaya denediniz mi? Ben e, ilk olarak, hobi olarak e, başladım bu şey işin gerçeği. Hı hı. Bagaj amortisörü satıyordum. Bursa'da bir firma vardı. TŞT-Lift diye. Ee, oradan bagaj amortörü amortisörü getirmiştim. İki model getirdim. Hı hı. Ee, Peugeot 206 ve Ford Focus. Ee, onunla başladım. Bayağı da iyiydi. Çok zevk aldım. Hani para amaçlı değildim. Ee, direkt hobi olaraktı. Lakin e, ilerleyen zamanlarda rakamlar artınca olayın ciddiyeti hani belli olmaya başlandı yani. Görmüş oldum Yani baktığınız zaman 45 farklı araç modeline e, bagaj amortisörü satıyordum ben önce. Hı hı. Sonra halup anlatarsınız, ebay ile başladınız. Aynen ebay ile başladık. Ondan sonra amazon. Daha sonra amazon geldi ve daha sonra da shopify'da iki tane e-store e açtık. Evet burada kilitli soru soracağım. İki tane ebay'iniz var, bir tane amazon'unuz varken niye bir tane daha web sitesi açtınız? Çünkü e bir amazon e kontrol altında oluyor sizi. Ebay'de aynı şekilde çok yüksek miktarlarda komisyon alıyorlar ve bu komisyonu bir şekilde o fiyatın içine ilave etmeniz gerekiyor. Hı hı. Lakin şimdi bizim taktiğimize göre Amazon'da 3'e sattığımız bir şeyi kendi sitemizde 2-2.5'a iki, iki, satıyoruz. Hı. Bu şekilde müşteriye hem daha hızlı servis veriyoruz çünkü arada Amazon'un ya da Ebay'in kontrol etmesi gereken bir ödeme ya da adres yok. Hı hı. iki komisyon olmadığı için daha ucuz bir ürün sağlıyoruz. Üç, e, müşteri aramızdaki ilişki çok daha e, rahat oluyor. Yani telefonumuzu istediğimiz gibi ilan edebiliyoruz. E, WhatsApp üzerinden müşteri servis hizmetimiz var. E-mailler öyle. E, çok daha rahat oluyor bizim Hı. ve müşteri için. Zaten e, Amazon ve eBay'de biz e, bir nebze reklam amaçlı kullanıyoruz. Yani oradan gelen müşteri memnun tuttuğumuz zaman o müşteri bize ya başkasını getiriyor ya da kendisi tekrar geliyor. E, çünkü şöyle birçok böyle eticaret işi yapan firma şey yapıyor... Amazon ve eBay'den başlıyor, bakıyor ki iyi talep var, oradan devam ediyor. Evet. Ama yarın bir şey ol zaman, Chat diye eBay hesabı kapattığı zaman ortada kalıyor. Bu sefer keşke internet sitem olsaydı diyor. Evet. Bence bu konuda da e, kendi web sitenizi aç açmanız çok iyi bir nokt şey olmuş. Kesinlikle. Çok iyi olmuş. Kesinlikle. Ve markalaşma da çok çok önemli. Çünkü e, bir isim olması gerekiyor o insanları sizi hatırlayabileceği. Markalaşma derken? Normal tabi bir kendi firmanız var. Company Blue adı altında satış yapıyorsunuz. Bir evet. Elegant radyatör adı altında satış yapıyorsunuz. Evet. Amazon'da da e, Brand olaraktan bir trade yaptınız mı? Yaptık. Company Blue e, trademarklı. Bizim Hı. ismimiz. Amazon'da da tanınmıştı e, sürede. Şimdi en büyük problemlerden birisi de sanırım şu. Bir ürün tutturduğunuz zaman tabi diğer tedarikçiler de bunu görüyorlar evet. ve hemen sizinle beraber bunu satmaya çalışıyorlar Amazon'da. Evet ve bu brand çalışmasını yaptıktan sonra da çok önemli. Çok iyi oluyor. Çok önemli. Ee, yani Amazon'da satmak isteyenlere ilk yapacağım tavsiye bir, kesinlikle ve kesinlikle düzgün bir şirket olması gerekiyor. Çünkü Amazon bunları soruyor ve soruşturuyor size. Ee, hani Merdiven altı bir işletme olmanızı istemiyor. İkincisi bir e, isminizi kaydettirmeniz gerekiyor. Evet. Ve bunu da Amazon'a tanıtmanız gerekiyor. Yani bunları yaptığınız sürece hiçbir şey olmaz. Lakin ee, herhangi bir şey satabilirsiniz, baktı tuttuğu zaman e, çok şey var yani hani e, köpek balığı diyoruz, şark var, evet. bulurlar e, sizin 30 liraya satıp 10 lira kar ettiğiniz şeyden çok rahat 20 liraya satıp 5 lira kâr ederler yani. Peki. Ee, deponuzla alakalı bizi bilgilendirebilir misiniz? Depo önemli mi? Olması gerekiyor mu sizce? Olmasının artıları ne? Bununla alakalı bilgi alabilir miyiz? Şimdi kesinlikle bence bir adresiniz olması gerekiyor. Eğer İngiltere'de satıyorsanız, İngiltere'de, İspanya'da, Almanya'da satıyorsanız burada bir adresiniz olması gerekiyor. Mektubunuzun, işte ürünlerin, siparişin gidip gelebileceği bir adres olması gerekiyor. Bizim sattığımız ürün kaleminde e, ölçülerden, ağırlıktan dolayı mecbur bir depomuz olması gerekiyor. Başka depolarla çalışamayız çünkü maliyetleri çok yüksek olur. Bizim 800 metrekare depomuz var. İçi %90 e, tabanında, tabandan e, çatıya kadar raf sistemiyle döşenmiş durumda. Koridor sistemi var. Aynı IKEA'da gördüğünüz gibi. Hı hı. E, günlük düzenli zaman aralıklarıyla işte siparişler toplanıyor. Toplu bir şekilde ve işleme alınıyor. E, maliyetimiz çok çok düşüyor. Depo bizim kendi öz depomuz. E, kira değiliz. Evet. Bunu da başardık. Önünde iki kat e, ofisleri var. Zaten bir tanesinde biliyorsun sen görüşürüz güzel Evet. Kendi stüdyomuz var. Bütün yorum fotoğraflarımızı, videolarımızı kendimiz çekiyoruz. E, bütün mal elleçmesini kendimiz yapıyoruz. Yani icabında e, kartonla, paketlemesine, etiketine kadar her şeyi biz kendimiz istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Hı hı. E, elemanlarımız da var. Onlarla da e, gayet e, iyi bir ilişki içindeyiz. Kaç içindez. tane eleman var? Bizim şu an e, beş kişiyiz. Ee, sen de dışarıdan destek veriyorsun. 6. Ee, bu ileride inşallah bir sekiz olur gibi geliyor bu sene içerisinde. Birkaç ilave daha yaparsak. Ee, artan sayılar, siparişler ee, biraz daha gerektiriyor şu an. Şimdi biz ee, yeni başlayanlar için ben hep tabii düşünüyorum. Çünkü bu videoyu izleyip de yeni yapmayı düşünen insanlar için ee, bu soruları soruyorum. İlk başlıyorken tabii ki ee, bir deponuz yoktu. Muhtemelen evet. kiralıktı. Evet. E, bir de mesela depo yönetimi de o kadar kolay bir şey değil hani biz hep ben hep en başta internet kısmını düşünüyordum hani o e kısmını düşünüyordum bunun tabi bir ticaret kısmı var ee, bir de stok yönetim mevzusu var bunlar evet. da çok basit işler değil ki ürün sayısı çok fazla olduğu zaman evet. e, bunun takibi siparişlerin gelmesi bazen bizde öyle bir oluyor ki ben mesela ebay'e koyuyorum amazon'a koyuyorum bazen stok yönetimini 3-5 tane ürünü de bile takip edemeyip bir bakıyorum, stokta olmayan ürünü satmışım gibi durumlar yaşıyorum. Evet. Sizde binlerce ürün var bildiğim kadarıyla. Evet, ee, çok ölçü ve çeşit var, renk var. Yani hepsinin birbirine karışmaması lazım. Ee, bence bunu yönetebilmek de çok büyük bir başarı. Bunu nasıl yönetiyorsunuz? Bunu nasıl yönetiyoruz? Ee, programlar var otomasyonda. Bunun başka bir şeyi yok, alternatifi yok. Yani bizim sistemimiz e, bayağı pahalı bir sistem. Lakin bizim işimizi çok çok kolaylaştırıyor, ee, otomasyon oluyor. Evet. Şimdi baktığınız zaman iki eBay, bir Amazon, iki de site olduğu zaman e, kaç yapıyor? 3, 5. 5 tane platformda bir ürün bittiği zaman sayısını güncellemeniz gerekiyor. Evet. Ve dediğiniz gibi e, binlerce ürün olduğu zaman, çünkü bizde bazı Bundle dediğimiz iki üç ürünün birleştirdiği ürünler de var. Evet. Bu şekilde olduğu zaman bunların kontrolünü yapmak imkansız yani. Sabahtan akşama kadar birisini koysanız, o İnan çıkan sayıya göre düzeltse yapamaz. Hı hı. Ee, biz ilk başlarda çok şey yaptık. Ee, yani geliyordu bir ölçüden 20 tane. Bir hafta içinde gidiyordu. Yeri geldiği zaman ve insanlar hala almaya devam ediyor. Çünkü biz o sistemi kurmamışız henüz. Evet. Ee, bu sefer e, alıyor. Açıyorsunuz diyorsunuz ki ya işte bizde bir yanlışlık olmuş. Sizin aldığınız ürün esasında elimizde yok. Ve insanların kesinlikle ve kesinlikle hoşuna gitmiyor. Ee, bunlardan geri olarak negatifler aldık ne bileyim fırçalar yedik. Kavga edenler <gülüyor> oldu falan ama e, sonunda oturduk yani. Artık öyle bir sıkıntımız yok. Şimdi mal geldiği zaman bir tıkla bütün e, diyelim konteyner geldi. İçindeki yüzlerce ölçüyü alıyor içeriye. Bittiği zaman da otomatikman her yerde bitiriyor. O zaman e, bir de şeyi sorayım size. Ben mesela bir gün e, geldiğimde depoya mal geliyordu. Evet. Mal geliyorken kocaman bir tır geldi ve hani gördüğüm kadarıyla Yarım saat 45 dakikada Hemen içeriye alabildiğiniz madı Bence bu da ciddi bir meziyet Çünkü e, Onu içeriye düzmek, o raf düzenini ayarlamak falan Bunlar çok kolay işler değil e, Hani içerideki Depo yönetimini nasıl sağlıyorsunuz Pale Şey e, Neydi o şeyin adı, arabanın adı Forklift Forkliftiniz de mesela e, depolar hemen yerleştiriyor falan. O yönetimini anlatabilir misiniz? Şimdi bizim sistemimizde her ürünün bir lokasyonu var bir koridorumuz var. Koridordan sonra işte B'yi tabir ettiğimiz e, raf e, aralıkları var. Ve katları var. Hı. Şimdi her ürünün belli bir lokasyonu var. Konteynerden e, ya da tırdan mal indiği zaman zaten bizde check listesi var. Paletin üstünde kaç ölçü hangisi olduğu belli. Bunlar otomatik olarak 4 e, için nereye götüreceği, hangi rafa, hangi aralığa koyacağı baştan belli. Alıyor, götürüyor, yerine koyuyor ve olay bitiyor. Hepsi bu. Şimdi siz... Yani biz... Zor çalışmaktan daha ziyade akıllı çalışmayı tercih ediyoruz. Bir şeylere bir sisteme oturup daha bir pratiğe geçirdiğimiz zaman daha kısa sürelerde oluyor iş. Şimdi siz aslında orada önemli bir problemi e, halletmişsiniz ama evet. artık onu gündeme getirmiyorsunuz. Mesela... E, forklift bütün koridorlara sığıyor. Yani evet. normalde e, çok önemli bir şey çünkü insan gücünü minimime indirmiş oluyorsunuz. E, gördüğüm kadarıyla da yani bitmedi sürekli bir gelişim söz konusu. Tabii. Yine e, insan gücünü azaltmaya yönelik başka çalışmalarınız da var. Bunlar da sürpriz olsun. Nerede paylaşalım isterseniz. İnşallah. <gülüyor> Türkiye'de olup da yurt dışında satış yapmak isteyenler için ne gibi önerilerin var? E, biz öncelikle yaptığımız işten e, bahsedeyim sana. Hı -hı. Bizim çıkış noktamız havlu pandı. Daha sonra baktık. E, Çin'den ne bileyim işte, Bulgaristan'dan, Türkiye'den getiren çok havlupancı var. Hı hı. Ve bakıyorduk bizim hani 40 sterline, 50 sterline sattığımız havlupanları 15, 17, 20 sterline satıyorlardı. Yani hesap yapıyorsunuz, işin içinden çıkamıyorsunuz. Yani mutlaka, mutlaka bir yerden bir şeyini çalması gerekiyor balım. Ya da kuruşlara çalışması gerekiyor. Hani bizim istediğimiz bir şey değil. Evet. Herkes sonuçta az satış yapıp daha çok kar yapmak ister. Hı hı. Ee, biz olaya şöyle baktık bizim ürünlerden bahsedeyim. Bizim ürünler özel ölçüler yani niche size dediğimiz ee, pek piyasada bulunmayan ölçüler var. Mesela şimdi ee, Screwfix'e, BienQ'ya gitseniz İngiltere'de burada bile bulabileceğiniz ölçüler 300, 400, 500, ve 600 civarındadır. Biz 200, 250, 300, bin, 1100, 1200, Hı. 1300 genişliğe kadar gittik. Piyasada olmayan ürünleri piyasada olmayan ürünlere geldik. Yani Bizim amacımız da sorun çözmekte esasında. Aynı Hı -hı. depoda kendi yaptığımız gibi. Dedik ki eğer e, bu adamın banyosunda zeminde ve duvarda fayans var ise Hı -hı. ve bunu kırıp boruların aralığını değiştiremeyecek ise doğru ölçüdeki radyatörü alması bu adamın işini kolaylaştırır ve bu adamın işini kolaylaştırması bizim radyatörlerin satılmasını sağlar diye düşündük. Evet. Ve bu e, taktiğimiz tuttu. Yani e, Bizden özel ölçü alanların çoğu bu şekilde. Ya bu sebeple alıyor. Çünkü fayansla uğraşmak istemiyor. Aşağıya inmek istemiyor ya da duvarları kırmak istemiyor. Bu bir çözüm oldu. Şimdi sizin sorunuza gelirsek Türkiye'den e, İngiltere'de özellikle e-ticarette mal satmak isteyenler, ürün satmak isteyenler tavsiyem ne olabilir? Araştırmak. Bir sorunu bulmak lazım, çözmek lazım. Öncelikle kesinlikle bildiğiniz bir şeyden başlamanız lazım. Evet. Bilmiyorum küçükken e, birisinin yanında çıraklık yapmışsınızdır okulda okuduğunuz bölümden kalmıştır, ya da okuldaki herhangi bir e, kolda çalışmışsınızdır, fotoğrafçılık üzerine. Hani ilgili ve bilgili olduğunuz bir şeyin üzerine çalışmak en doğrusu. Lakin evet. onun haricinde her şey alınıp satılabilir. Bir milyoncu dükkanı da olmak istemezsiniz yani. Hem balık oltası satıp, öbür taraftan da çocuk bezi satmak, ben olsam istemem. Evet. En güzeli bir ürün üzerine fokuslanıp, onun üzerine biraz daha böyle markalaşma yoluna gidilirse, Gelecek olur kesinlikle. Biraz daha özel sorular sorayım. Çok özel olmasın <gülüyor> Günlük olarak kaç tane sipariş alıyorsunuz? Günlük o, tamam. ortalama bizim 60-70 minimum. Bu 120-130-150'lere kadar çıkıyor. Bunun haricinde e, bazı ticari müşterilerimiz de var, business, business dediğimiz. işte e, İngiltere'de bilinen City Electrical var. Bunların aldığı e, apartman daireli oluyor. 70-100-120 dairelik projeler. Bunlara da bizim verdiğimiz e, radyatörler var. Hı hı. Ee, İngiltere'de çalıştığımız partnerimiz var Ecoratco. Bunlar da e, elektrikli restans heating element dediğimiz ürünlerin hmm. üzerine çalışıyorlar. Kendileri bayağı bir geliştirdi, bayağı bir modelleri var. Hani Yakında elektrikli radyatör sektöründe de bayağı bir güçlü olacağımızı düşünüyorum. Şimdi e, kendi website olarak Shopify altyapısını kullanıyorsun. Evet. E, neden Shopify kullanıyorsun? Neden Shopify kullanıyorum? Server'ı, SSL sertifikası, güvenliği, Ödemeleri hepsi integrated bir şekilde, hepsi içinde paket olarak geliyor. Hı hı. Diğer türlü e, mesela WordPress'lerinden WooCommerce yüklediğinizi varsayalım evet. ya da o platforma yöneldiğinizi varsayalım. Server'ınızın hızlı olması lazım. SSL sertifikas almanız lazım düzenli olarak. Hı hı. Kullandığınız payment e, merchantların e, ilave edilmesi lazım. Yalnız e, Shopify'da öyle değil. Bir tıkla bir şeyleri ekleyip kaldırabiliyorsunuz. Mesela yüklediğiniz ürün fotoğrafları aynı zamanda e, değişik kıtalardaki serverlarda olup hı hı. hangi kıtadan bakılıyorsa o kıtada daha çok hızlı açılmasına sebep olan e, server çeşitleri var. Analitikleri çok iyi, raporlaması, arka plandaki işte hı hı. siparişin geldiği bölgesi, kişi şeyi. E, bence süper. Hı hı. Amazon'da rakibi görünüyor zaten hı hı. Shopify şu anda. Ben şimdi e, Shopify üzerinde SEO çalışması yapıyorum. Bu çalışmayı yaparken şimdi şey dikkatimi çekti. İşte İbrahim abiyle konuşuyoruz diyoruz, hani baktım İbrahim abi bazen o kadar detay biliyor ki, hani bazen bakıyorum beni geçmeye başladı yani, o kadar detay biliyor. O yüzden hani normalde her satıcı bu kadar internetin değdiklerini bilmez, işte SEO ile alakalı hiçbir fikri olmayabilir birçok insanların. Zaten SEO ile alakalı bir fikri olmasaydı İbrahim abinin, benim şu anda müşterim olmazdı İbrahim abi. O anlamda hani bu tarz şeyleri de bir yerden takip etmek lazım. Hani Shopify, WordPress, bunların artısı ne? Eksisi ne? Hangisini kullanmak lazım? Niye SEO yapmak lazım? Önemli mi değil mi? Gibilerinden. Ee, o zaman ben e, bu kısmı da atladık, e, geçtikten sonra şey üzerine durayım. E, Lojistik, ithalat, ihracat. Çünkü e, bir de insanlar şunu bilmiyorlar. Bana mesela e, şey soruyorlar. İşte ben de şu kadar atıyorum kayısı var. Nasıl göndereceğim? İşte bir palet göndereyim sana. Gibi söyleyen insanlar var. Şimdi ama kimse şunu bilmiyor. İngiltere'ye uygun mu? Değil mi? İşte e, prosedürler ne? Hiçbir hiçbir şey bilmiyorlar. Direkt ben göndereyim diyor insanlar. Hani bildiğim kadarıyla mesela Çin'deki e, üreticiler her şeyi biliyorlar. Tüm kargo, vergi bilmem ne bütün dair tek fiyat veriyorlar. Ama bizimkiler maalesef bu alanda çok şeyde iyi değiller. Çok bilgili değiller. O yüzden e, biraz ithalat, ihracat konusunda da ithalat, ihracat ve lojistik konusunda kısa ve net bilgiler verebilirsiniz. Tabi ithalat e, Türkiye'den ihracat, İngiltere'de yapılan ithalat e, Bazı ürün grupları maalesef Biraz zorlu Özellikle ve özellikle e, gıda ürünleri Cilt, kozmetik e, hani Sağlığa bir tehdit olan ürünler e, Lisanslı olması gerekiyor Bazı e, tahlillerinin yapılması ve sertifikalanması gerekiyor O yüzden gıda ürünleri e, Daha iyi e, Böyle zaman harcanmış bir araştırma gerekiyor maalesef hı hı. ithalatı ve ihracatı için. Lakin e, olmaz ise Türkiye'den çıkan ürünün burada gümrükte kalması, geçememesi ya da yolda arada bir yerde takılması ve bu da size e, ciddi zararlar açabilir yani. O hı. yüzden iyi bir ödev yapılması gerekiyor. Onun haricindeki işte giyim olabilir, kuşam olabilir, konfeksiyon olabilir. E, Çoğu ürün kolaylıkla ithal ve ihraç edilebilir. Türkiye'den herhangi bir gümrük vergisi yok zaten. Önceden ATR dediğimiz Movement Certificate. Niye yok? Bugünkü. Türkiye'nin Türkiye Avrupa ile olan bir anlaşması var. Sanırım Tansuçililer zamanından gelen. İngiltere çıktı İngiltere ve Avrupa Birliği Türkiye arasında. İngiltere'de hala devam ediyor bu. Önceden olan ATR sertifikası Movement Certificate olarak geçer. Şimdi e, Certificate of origin'e döndü. Yani ürünün orijinin Türkiye olduğunu kanıtlayan evran düzenlenmesi halinde e, herhangi bir gümrük vergisi yok. Hı hı. Lakin Türkiye'den alırsanız, şeyden, Çin'den alırsanız bunun bir gümrük vergisi hı hı. var. Ürün bazında belli bir oranda e, tarif kodu var. O tarif koduna göre e, gümrük vergisi ödemeniz gerekiyor. Türkiye'nin büyük bir avantajı bu bence. İkinci avantajı Türkiye'nin... E, Türenin ve mesafenin çine göre çok çok daha yakın olması. ben lojistik günlerinden biliyorum. bazı araç firmalarının ürünlerini biz 5 günde teslim ettiğimizi hatırlıyorum yani çift şoför koyup ekspres olarak. Normalde baktığınız zaman 7 ile 10 gün arasında normalde karayoluyla ürünler geliyor siparişiniz gelir İngiltere'ye. Deniz yolu yaparsanız da bu 3 haftayı buluyor. Şu anda bir, belli bir sektörde, e, pan sektöründe ciddi anlamda satış yapıyorsun 10 yıldan beri artık sistemini oturttun. Peki farklı ürünler denemeyi düşünüyor musun? Türkiye'de bir sürü üretici var. Bunlardan birisi gelse, dese ki, kardeşim benim bu, böyle böyle ürünüm var, ben bu malı üretiyorum, gayet de ciddiyim dese, ne düşünürsün? Ee, ürün bazında tabii düşünebiliriz. Ee, eğer mantıklı, geleceğe olan, bir dediğimiz gibi sorun çözen niş bir ürünse kesinlikle düşünülebilir. Hmm. Eğer varsa öyle bir şey haberim olsun derim yani değerlendirip dönerim kesinlikle. Tamam. Haber vermen yeter. Tamam. O yüzden e, herhangi bir ürününüz varsa e, üretici bence özellikle üreticiyseniz e, bir ürününüz varsa o zaman yorum kısımlarını yazabilirsiniz. E, yine eğer bu videoda yani sorularınızı vesaire yazarsanız e, bir sonraki videoda bu soruları da yanıtlayabiliriz çünkü yani şöyle söyleyeyim İngiltere'de 10 yıl ticaret eticaret yapan birini bulmak kolay değil gerçekten. Ee, çok ciddi bir tecrübe var. O yüzden bu tecrübeyi değerlendirelim derim ben e, izleyenlere. Belki İbrahim abi de tabii uygun görürse, e, söz verirse belki sonradan yine bir et ticaretle ilgili bir video daha çekebiliriz. Tabii tabii, mutlaka. O zaman e, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. E, İbrahim abiye tekrardan teşekkür ediyorum video, e, kanalıma konuk olduğu için. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.